Yemekten sonra alınan sodanın aslında sindirime bir pozitif katkısı yoktur. Çünkü soda sindirim enzimi içermez. Fakat bazen kişiler sodayı içtikten sonra midede bir gerginlik hisseder. Sonra bunu geğirme ile çıkartır ve rahatladığını düşünürler. Aslında gerçekten sodanın sindirime bir katkısı yoktur. Fakat soda son derece faydalı bir içecektir. Çünkü İçinde aklımıza gelen hemen bütün mineraller vardır. Kalsiyum, sodyum, potasyum, selenyum, her şey magnezyum yine sodanın içinde vardır. Ve bizim son zamanlarda kullandığımız sular, içme suları ya filtreden geçirilen sulardır. musluğa güzel bir filtre takarız, oradan filtre ederiz. Veya dışarıdan almış olduğumuz sulardır. Ve bu dışarıdan aldığımız sular da aslında belli bir oranda filtre edilmiştir. Ve bundan dolayı içinde... Bu suların bazı mineraller eksiktir. Örneğin kalsiyum eksiktir. Magnezyum uygun dozda değildir ve biz bundan dolayı hastalarımıza deriz ki haftada en az 2 tane, 2 tane maden suyu için bu faydalıdır. İçebiliyorsanız bunu 4 veya 5 yapmanızda bir sakınca yoktur.